Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldum ve 1999 yılından bu yana da bu kampüs içindeki Türkiye'nin en büyük herbaryumunda sorumlu olarak görev yapıyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında hava alanı olduğunu biliyoruz ve vecihi Hürkuş buradan havalanıp Tahran'a bir yolculuk gerçekleştiriyor. Daha sonra... 1943 yılında Ankara Üniversitesi'nden eskidir. Fen Fakültesinin kuruluşu 43'te temeli atılıyor. Buraya bir teknik üniversite ilk önce bir hayal kuruluyor. Bir teknik üniversite Ankara Teknik Üniversitesi hayali. Onlarca binadan sadece ikisi gerçekleştiriliyor ve 43 yılında mimar Sedat Hakkı Eldem, eee Anıtkabir'in mimarı olan şahsın çizimleri burada hayat buluyor ve 1943'te inşaat başlıyor. Bu binalar e, sit alanı olarak e, kabul edilmiş durumda. O yıllarda Fen Fakültesi 1943'ten önce e, şu anki Gazi Eğitim Enstitüsü'nün o eski binasında eğitim görüyor ve açılışını orada yapıyor. Binalar e, kaç yılında tamamlanıyor ve daha sonra eğitim öğretim burada devam ediyor. Zaman içerisinde kampüs gelişiyor, genişliyor e, ve bunun içerisinde eczacılık fakültesi, rektörlük binası ve birkaç bina ilavesiyle kampüs bugünlere geliyor. Kampüsün kuruluşundan bu yana ilk yıllarına ait fotoğraflara bakarsanız hiçbir bitki göremezsiniz. Ama şimdi bu içinde bulunduğumuz ortam görüyorsunuz ağaçlarıyla filan. Şehir içerisinde adeta bir vaha görünümünde. Çok özel düşüncelerle yapılmış. O yıllarda yani Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu, üniversite reformu, buralarda bu düşüncelerin yanı sıra bahçede aynı özenle e, dizayn edilmiş. E, yabancı uzmanlar, yabancı bahçıvanlar olduğunu duymuştum. E, bunun dışında eğitim ve öğretimle yönelik de aynı zamanda. Yani burada, e, bu, bu okulda e, Türkiye bitkileri incelenecek. Bu okuldan, biyolojiden, botanikten mezun olanlar Türkiye bitkilerini yazacaklar, çizecekler. Onun için bir canlı e, yaşam alanı, bir arboretum kurulmuş, bir botanik bahçesi kurulmuş. Bunun içerisine e, özel seralar konulmuş ve aynı zamanda bir herbaryum ilave edilmiş. Yani Türkiye'nin bütün florası, bu, bura merkez olmak üzere yazılması planlanmış. Ve o plan dahilinde burada eğitim amaçlı da pek çok bitki gelmiş. O yüzden e, zaman içerisinde de şu anki bu gördüğümüz güzellikler bu eğitim amacının bir tezahürü. Şimdi tabii o, o yıllarda buranın botanikçileri, e, o yılların hocaları e, sadece e, bu bahçeyle ilgili değil, Ankara'yla da ilgili düşüncelerdeler. E, ve e, demin tarihçesinde bahsetmeyi unuttum. E, Hikmet Birant Hoca bizim e, burada... E, ki botaniğin başındaki hocamız. Şu anki mevcut seramızın arkasındaki e, alanda yetiştirmiş oldukları e, bitkileri, özellikle karaçamları Ankara'da e, şu anda ODTÜ ormanı diye bildiğimiz ormanın ağaçlandırması için kullanmışlar. Ve asistanlarını bizzat görevlendirip bu e, ağaçların sağlıklarını kontrol ettiriyormuş. E, bu bahçe e, şu anda bizim son yaptığımız e, bir listeye göre 160 şey yakın ağaç ve ağaçlık içeriyor ee, ve tabi bunların e, özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu havuzların kenarlarında özel bir simetri gözetilerek karşılıkta birden fazla e, dikilerek e, aynı zamanda estetik de önemselmiş bazı ağaç türlerinin dünya üstünde göreceğiniz örneklerini bu bahçede beraber yan yana görmeniz mümkün tabi bu da e, İçeride teorik olarak verdiğiniz derslerin bir nevi dışarıda uygulamasını yapacağınız bir alan olmasını sağlıyor. Yakın bir tarih, çok eski değil. Okula sincaplar bırakıldı. Altı, altı taneydi. Zaman içerisinde tabii eksilenler oldu ama yerlerine tekrar ilave de yapıldı. Ama sincapların ürediği de görüldü burada. Daha öncesinde de yeşil papağanlar vardı. Asıl ana vatanı burada, burası olmayan bu kuşlar da uzun süre mekan olarak fen fakültesi bahçesini kullandılar. Diğer canlılar açısından da ekosistem oluşturuyor. Çok küçücük yani buna bir ekosistem denmez aslında ama bu park genişliği ve çeşitliliği itibariyle canlılar için bir e, sığınak görevi görüyor şehirde. Bunun hemen sağında solunda e, her dört köşesine çıkarsanız beton var, bina var. Ama burası e, hakikaten e, canlılar için bir sığınak. Ve bahçemizde 5 adette e, kültür ve tabiat varlıkları tarafından tescil edilmiş 5 e, e, anıt ağaç ağaçımız var. Ve bunlar mesela hemen solumda e, gördüğünüz işte e, kurşun kalem ardıcı, hemen arkamda görünen bataklık selvisi, bir Himalaya çamı, bir e, Arizona selvisi, bir de Doğu Karadeniz göklerinden oluşuyor. Tabii bunlar e, kendi evlerinden uzakta ama, bu Ankara'da yetişmiş en büyük örnekleri bu bahçedeki e, bu varlıklarıyla da e, anıt statüsüne kavuşmuş durumdalar. Ağaç türleri e, ve diğer bitki örtüsüyle özellikle bitkilerin e, çıkarmış olduğu oksijen bolluğundan dolayı tercih edilen bir mekan olmasının yanı sıra e, özellikle Ankara'da e, hava kirliliğinin o çok yoğun olduğu zamanlarda biraz daha e, nefes alınacak bir ortamdı. Hatta Ankara'da o bir, çoğumuz hatırlar Ankara'nın yerlileri, işte kömür kokusunun, hava kirliliğin çok olduğu yıllarda ağaçlar üstünde liken dediğimiz diğer bu canlıları göremezdik. Ama özellikle doğal gaz kullanımından sonra diyeyim, bu kampüs içerisinde de liken ve kara yosunu miktarı arttı ağaçlar üstündeki. Yani özellikle bunlar temiz havanın bir indikatörü olarak ilk başta şehirde ilk başta buraya yerleşmeleri Burada aynı zamanda oksijen açısından da bol bir ortam olduğunu göstermiş oluyor. Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistematik sıralamayla saklandıkları binalar, mekanlar, aynı zamanda o koleksiyona verilen isim. Buna Herbaryum deniyor. Dünyada 1500'lü yılların ortasından itibaren ilk defa, İnsanlar şifalı bitkileri, kendilerinin faydalandıkları bitkileri kurutarak defterlere, kitaplara yapıştırarak e, herbarum adı verdikleri koleksiyonlar hazırlamışlar. Daha sonra 1700'lü yıllarda e, bugünkü halini bulan, e, böyle pres altında, basınç altında kurutulmuş bitki örnekleri mutlaka toplandıkları yer ve toplayan kişi, tarih ve çeşitli bilgiler içeren etiketiyle beraber e, kartonlar üzerine yapıştırılıyor ve yatay vaziyette e, dolaplar içerisinde saklanıyor. Tabi bu belli bir bitki e, sistematiği kuralları içerisinde bir düzen içerisinde oluyor. Dünyadaki bu 1700'lerden itibaren olan e, modern herbaryum yapıları e, bizde ise Cumhuriyet'le beraber ilk defa Cumhuriyet'in ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'nde kurulmuş ama e, Ankara Üniversitesi'nden de Biraz daha önce bu çalışmalar başlamış. 1972 yılında e, Hikmet Birant tarafından herbari müstakil binası yaptırılıyor bu kampüse. E, ve Türkiye'nin en büyük herbaryumu olarak e, o günden itibaren hizmet veriyor. E, yaklaşık 556 çelik dolap içerisinde e, 200 bin e, Türkiye doğasından toplanmış yabani bitki örneği var. E, yerli ve yabancı bütün botanikçiler e, Türkiye bitkileriyle ilgili yapacakları bütün çalışmalarda Herbaryum'dan faydalanıyorlar. Herbaryum'da bütün Türkiye doğasından, çeşitli yerlerden toplanmış bitkilerin yaklaşık %95'i kodu ANK olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumunda muhafaza ediliyor. Ben de 1999'dan bu yana Herbaryum'da uzman olarak çalışıyorum.